Arkadaşlar bugün sizlerden birlikte e, Üçte yürüyen makara yaptık Yani bildiğiniz uzaktan kumandalı Araba gibi işte Düşünün Şimdi bırakayım bunu, bunu önce çeviriyorsunuz Ben çeviririm Gördüğünüz gibi böyle gidiyor Hatta pervane gibi Üst kısmı da dönüyor göstereyim Gördüğünüz gibi Bu çok hızlı arkadaşlar Böyle böyle kutularda daha iyi oluyor sanırım ya da lastik yine buraya sabun koyarsanız e, oluyor gördüğünüz gibi hızlı olduğu için arkadaşlar şimdi nasıl yapıldığını anlatayım böyle örneğin böyle bir tane e, küre şeklinde böyle kap buluyorsunuz işte nasıl olursa buraya e, bir sabun kesip koyuyorsunuz ama önce şey yapıyorsunuz e, lastik bir tane koyacak şey buluyorsunuz biz e, kürdandan denediğimce olmadı kola çöpünden daha iyi oluyor pamuklan çıkar mı tabii ki hizası iyi olması lazım e, sonra lastikten bağlıyorsunuz bu kısmı şeyin ucuna sonra sabunun ortasını kesiyorsunuz işte e, girecek bir şekilde ortasına koyuyorsunuz ve oluyor böyle içinde göstereyim istersiniz. Arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar böyle yapılır. Ee, Herkese... Göz Peki baba. Kapanışı yap. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bir daha gösteriyorum. Ne kadar çok çevirirseniz o kadar iyi arkadaşlar. Yani Herkese ben bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.